Anlatayım. Biz 2004-2005 yılında bir tarım kooperatifi kuruldu köyde, onun altında bir kadınlar kova kurdu. Hı hı. 32 kadın ev yapımı ürünler yapıp satışa sunuyordu. Ev ürünlerin satışa sunarken bir karar aldık. İşte dedik ki biz kooperatifleşelim, bir kadın kooperatifi kuralım. Bundan 6-7 ay önce bir karar aldık, kadın kooperatifi kurduk. 32 kadının kadın kooperatifine dahil ederek bütün ürünlerimizi tek bir yerde pişirip, tek bir yerde oluşumunu sağlayıp satışa sunuyoruz. Hem köy kadınlarına destek oluyoruz, hem e, köyde üretilen ürünleri değerlendiriyoruz. İşte portakal, turunç, nar bunlar bizim köylerde yetişen ürünler ve e, böyle sattığımızda çok fazla para ekmiyor. Ama mesela bir nar ekşisini yaptığımız zaman o ürün değerleniyor. Bir portakal şurubu sıktığımız zaman o portakal şurubu değerleniyor. Çünkü tamamen katkısız ve doğal ürün üretiyoruz biz. Burada elde edilen gelirler köydeki e, kadınlara ve Üniversitede okuyan gençlere burs olarak veriliyor. güzel. Müzik Kadın Kooperatifimizin üretim yeri. Aralık ayında kooperatifimizi kurduk. Vakıf Kadın kooperatifimizin 32 üyeyle işletmeye başladık. Ürünlerimiz ve çeşitleri ağırlıklı. konserve şuruplarımız, nar ekşimiz, köyde yetişen doğal ürünleri değerlendirmek. Buradaki amacımız kadınların aile ekonomisini desteklemesidir. Amaç bu. 2005 yılında kurduğumuz Kadınlar Kolu'nu şekil değiştirerek kooperatif çatısı altında resmileştirdik biz. Herkes eşit yürüsün diye. Ürettiğimiz ürünlerin içinde turunç reçeli, ceviz reçeli, böğürtlen, çilek, salamura kekik çeşitlerimiz. Patlıcana yapacağız bugünlerde sezonu gelen ürünümüz önümüzdeki ay kabak reçeli yapacağız. Üretip yürümek istiyoruz köye, ailemize, evimize katkıda bulunmak için. Amacımız bu küfteler kalmasın her zaman dayam olalım ve gençlerimizin önünü açalım diye.